Merhaba, ben Rabia Yıldız. BT302 topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında STL ve 1Maker atölyesinde gönüllü olarak hizmet verdim. Bu gönüllülük hizmetleri kapsamında STL'de benden yaşça büyük üniversitede öğretim görevlisi olan bir hocamıza teknoloji mentorluğu yaptım. Teknoloji mentorluğu yaparken verdiğim ders bir web tabanlı düzenleme uygulaması ile ilgiliydi. 4 ders yaptık ve gayet birimli şekilde bu süreci tamamladık. Bu süreçte hiçbir gerginlik ya da aksaklık yaşamadım. Karşımdaki ders verdiğim kişi çok anlayışlı ve öğrenmeye çok açık olduğu için öğretmenlik deneyimimden çok keyif aldım. Ders verirken başta en çok korktuğum konu bilgilerimi aktaramamaktı. Ancak bir şekilde başladıktan sonra kendine güvendiğinde bunun üstesinden kolayca gelebildim. Diğer gönüllü hizmet verdiğim yer olan Make Atölyesi'nde çocuklara robotik kodlama eğitimi, yazılım, grafik gibi dersler veriliyor. Ben orada öğrencilere 3 boyutlu tasarım dersleri verdim ve atölyenin sosyal medya hesapları için içerik ürettim. Bu süreçte çocuklara bir şey aktarmanı zor olacağını düşünmemiştim. Sonra başladığımda fark ettim ki küçük yaş gruplarına ders verirken doğru kelimeleri kullanmak ve konuyu basite indirgemek ve somutlaştırmak gerekiyor. Bunun da karşımdaki öğrencimi tanıyarak geldim. Öğrencilerimi tanıdıktan ve bilişsel düzeylerini anladıktan sonra onlara uygun kelimeleri seçmek zor olmadı. Bu gönüllülük faaliyetlerinden sonra anladım ki ben küçük yaş gruplarıyla değil büyük yaş gruplarıyla beraber daha mutluyum. Çocuklarla çiçe olmak ne kadar keyif ve enerji verse de bunu hayatımın geri kanalında yapacağımı düşündüğümde büyük yaş gruplarıyla olmak beni mutlu hissetti.